Bugün 21 Nisan 2023 Cuma Venüs günündeyiz boğa burcunda ilerleyen ay yeni ay fazında gün genelinde maddi manevi güven ve istikrar arayışımız öne çıkabilir sabah erken saatlerde ay yengeç burcundaki Marsla uyumlu görünüm yapacak enerjimiz duygularımızın etkisinde kalırken ailemiz ve yakınlarımızın güvenliği ve ihtiyaçları da önem kazanabilir Merkür bugün boğa burcunda retro harekete başlıyor Merkür 15 Mayıs'a kadar gerileyecek. Bu dönemde zihinsel enerjimiz yavaşlarken günlük yaşamda iletişim sorunları daha çok karşımıza çıkabilir. Sabah saatlerinde Ay Merkürle birleştiğinde duygularımıza ve geçmiş konulara da daha fazla odaklanmamız mümkün. Sabit düşünceler kararsızlık ve belirsizlik yaratabilir. Günlük işlerde ve planlarımızda aksamalar ve gecikmeler olabilir. Boğa burcundaki güneşte Kova burcundaki Plüto arasında etkinleşen dik açı güç ve otorite figürleriyle çatışmaları arttırabilir. Maddi manevi baskılar, manipülatif durumlarda zorlayıcı olabilir. Alıştığımız düzenin değişimine yönelik baskıları hissedebiliriz. İçsel ve dışsal güçlü dönüşüm enerjileriyle karşılaşabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Boğa Burcunda Uranüs ile birleşecek. Heyecanlı ve huzursuz olabileceğiniz bu saatlerde ani gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Para, iş, alışıveriş, maddi paylaşımlarla ilgili stresler oluşabilir. İsyankar ve dürtüsel davranma eğiliminde olabiliriz. Hızlı karar vermeden Dengeli olmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.